25 yaşından küçük olan gençlere tavsiyem. Yeterince hata yapın. Endişelenmeyin. Düşersin, kalkarsın. Düşersin, kalkarsın. Eğlenmene bak. Demek istediğim eğer 25 yaşındaysan gösterin tadını çıkar. Eğer gerçekten bir girişimci olmak istiyorsan 30 ile 40 yaşlar arası kendin için çalışıp çalışmadığını açıkça düşünmek zorundasın. 40 ile 50 yaşlar arası İyi olduğun şeylere nasıl odaklanabileceğini düşün. Fakat 50 ile 60 arasında gençler için çalış. Çünkü gençler senden daha iyisini başarabilir. İyi olduklarından emin olmak için onlara güven, yatırım yap ve 25 yaşındaysan endişelenme. Bir hata senin için muhteşem bir gelirdir. Ve gelecekte bilgi yarışı olmayacak. Yaratıcılık yarışı, bir hayal gücü yarışı, bir öğrenme yarışı, bir bağımsızlık yarışı. Eğer makine gibi düşünürsen bir problem var. Geçtiğimiz 20 yıl insanları makineleştirdi. Geleceğimiz 20 yıl ise makinaları insanlaştıracak. Bu yüzden gelecekte bilgi değil, bilgelik hüküm sürecek. Deneyim hüküm sürecek. Geçmişe bilgi ve üretim hakimdir ve geleceğe yaratıcılık hakim olacak sanırım gelecek 30 yılda dünya çok fazla değişecek yeni teknoloji dünyanın her bir yönünü değiştirecek Öyleyse biz neyi düşünüyoruz Dünya sadece IQ ve EQ'ya değil aynı zamanda LQ'ya yani sevgisel zekaya da odaklanmalı Çünkü sadece başkalarını Başarılı ve senden daha başarılı olanları önemsediğinde bir şansım var 10 sene önce internet çok iyiydi. Kimsenin çok iyi olduğunu düşünmediği zamanlarda internet çok iyiydi. Şu an ise internet çok zorlu çünkü bütün zeki insanlar internete giriyor. Bu yüzden ortalama uyum sağlamalısın. Komik konularda başarısızlıklarım oldu. Temel bir ilkokul sınavında iki kez ortaokula gitmek için girdiğim sınavda ise üç kez başarısız oldum. Denedim. Bu gençler için bir imtihan. Eğer üniversiteye gitmek istiyorsanız imtihanları geçmek zorundasınız. Ve ben 3 kez başarısız oldum. Üniversiteden mezun olmadan önce 3 sene boyunca denedim ve başarısız oldum. Ve çeşitli işlere başvurdum. 30 kez reddedildim. Polislik için gittiğimde, hayır sen uygun değilsin dediler. KFC Çin'e, şehrimize geldiğinde ona bile başvurdum. 24 kişi başvurmuştu, 23'ü kabul edildi. O tek kişi bendim. Polislik için gittiğimde 5 kişiden 4'ü kabul edildi. Yine o tek kişi bendim. Sanki sesim kısılmıştı, reddedilmişti. Bu arada 10 kez de Hardware'da başvurdum ve hepsinde reddedildim. Hollywood filmlerinden çok şey öğrendim. Özellikle de Forrest Gump'tan. Forrest Gump'ı seviyor musunuz? Evet, seviyorum. Neden seviyorsunuz? Basit. Asla vazgeçme. İnsanlar onun aptal olduğunu düşünürler. Fakat o ne yaptığını iyi biliyordu. Çok bunu almıştım o gün yıl 2002 ya da 2003 yer Amerika Birleşik Devletleri. İnternet dışında bir yol bulamadığım için çok bunu almıştım ve sonrasında arkadaşımın evinde Forrest Gump izledim. Ve sonrasında onu gördüğümde. İnandığımız şeyi yapmamız gerektiğini öğrendim. İnsanlar sevse de sevmese de basit olun. Sözde de dediği gibi hayat bir kutu çikolataya benzer. İçinden ne çıkacağını asla bilemezsiniz, öyle değil mi? Burada size konuşma yapacağımı asla bilemezdim. Asla. Fakat bugün yaptım. 15 yıl önce apartmanımdaki insanlara da söylemiştim bunu. 18-15 yıl önce. Arkadaşlar, çok çalışmak zorundayız, kendimiz için değil. Eğer başarılı olabilirsek, Çin'in %80'i de başarılı olabilir. Zengin babalarımız yok ya da nüfuzlu dayılarımız. Bankada bir dolarımız dahi yok veya hükümette tanıdığımız. Bir takım gibi çalışın. Günümüzde birçok gencin umudunu, vizyonunu yitirmesi beni gerçekten endişelendiriyor ve şikayet etmesi. Biz de aynı sorunlara sahibiz. Çok fazla insan tarafından reddedilmek iyi bir his değil. Aynı zamanda bunalmış durumdayız. En azından dünyada birçok fırsat olduğunu fark ediyoruz. Dünyayı nasıl görüyorsun? Fırsatları nasıl yakalıyorsun? İşte Hollywood bana bu konuda çok ilham verdi. Başlarda asla düşünmemiştim. Gençken şöyle demiştim, her şey mümkündür. Şimdi biliyorum ki her şey mümkün değildir. Düşünmemiz gereken şeylerin olduğunu gördüm. Diğerlerini düşünmemiz gerekiyor. Müşterileri, toplumu, çalışanları, Hissedarları Sıkı çalışmaya devam ettiğimiz takdirde düşünmemiz gereken çok fazla şey var. Bir ihtimal var. Eğer yapmazsan bu bir görev değil. Hiçbir şey imkansız değil. Eğer yapmayı denersen en azından umudun olur. Sakin kal. Her zaman bir çıkış yolu vardır, dengeli kal ve bu arada başka bir şey deneme, iş bir yarışmadır, yarışma ise eğlencelidir. İş savaş alanı gibidir, ölürsün ya da kazanırsın. İş ölsen bile başka bir kazanan vardır öyle değil mi? Bu yüzden oldukça eğlenceli, onlara hikayeni anlat. Anlat eğer böyleyse bu dünyada 30'dan fazla reddedilen pek insan olduğunu sanmıyorum. Eğer biz, biliyor musun, bırakmamamız gereken tek şey mücadele, kendimizi yenilemek, şikayet etmemek. Tıpkı Forrest Camp'te olduğu gibi, başarılı ya da başarısız ol. Bir insan görüyorum ki onlar işlerini bitirdiklerinde eğer hata yaparlarsa ya da başarısız olurlarsa hep başkalarından şikayet ederlerse asla geri dönmeyecek. O kişi sadece kendini kontrol etse, evet bir şeyler yanlış, bir şeyler yanlış diyecektir, bu kişinin umudu olur. Konuştuğum birçok insan Alipay'in o zamanlarında dediler ki Bu duyduğum en aptalca fikir fakat ben şöyle dedim İnsanlar kullandığı sürece aptalca olup olmaması benim umurumda değil Şu an ise Alipay'ın 800 milyon kullanıcısı var Sene 1999-2000 Henüz Yahoo zamanları Birçok insan dedi ki Bu Jack Dili Anlamadığımız işler yapıyor Birçok risk sermayedarı size para verir. Çünkü zaten ortada bir Amerikan modeli mevcut. Fakat Alibaba Biz böyle bir model görmüyoruz derler. Değil mi? Jack, deli dediler. Evet, deli biri. Yani Time dergisindeki ilk zamanımı hatırlıyorum. Bana deli Jack dediler. Ve bence delilik iyi dedi. Deliyiz ama aptal değiliz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Ama herkes bizimle hemfikirse, Herkes fikrimizin yiliğine inanıyorsa riskimiz yok. İşte kazandığımız para. Müteşekkiriz. Bu yüzden yatırımcılarımız çok para kazanırken gururlanıyorum. Herkes özel ve farklı bir yoldan yaparken siz de özel ve farklı bir yol seçmelisiniz. Bugün birçok insanın birçok şikayeti var. Fırsatım yok. Gençken ben de çok şikayet ederdim. Sonra fark ettim ki şikayeti hiçbir problemi çözmüyorum. Fırsat her zaman insanların şikayet ettikleri yerdedir. Bu dünyada çok fazla fırsat var. Çünkü çok fazla şikayet var. Bir şikayeti çözebilirsen bir tane şikayet işte fırsat. İşte bizim yaptığımız şey bu. Genç insanlara tavsiyem bir girişimci olmak için başarısızlıklardan ya da engellerden korkmayın. Vazgeçmeyin. İşe başladığımızda 18 kurucumuz vardı. 17'si ve çoğu öğrencimdi. Bugün insanlar düşünüyor ki bu 18 insan Çin'in en zekileri. Zeki olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Hepimiz kötü okullardan mezun olmuştuk. Tek yaptığımız... Bir arada olmamız, geleceğe inanmamız, iyimser olmamız ve hatalardan öğrenmemizdi. Asla vazgeçmedik. Eğer büyük üniversitelerden mezunsanız, lütfen kötü okullardan mezun olan insanlara saygı duyun. Bizim gibi kötü üniversitelerden mezun olanlar ise kendinize saygı duyun. Şansınız var. Bugün bizler düşmeye çok fazla hata yapmaya geldik. İnsanlar sana şanslısın evet çok şanslısın derler. Biz 19 yılda bugünlere geldik ama çok zor durumlardan geldik. Kimsenin hayal edemeyeceği kadar çok hata yaptık. Yaklaşık 19 yılda çok fazla zor deneyimden geçmeniz gerekir. Ve bu sizi farklı kılar. Hayatında bir kez bir şey dene, bir şeye çok çalış, değişmeye çalış, kötü bir şey olmayacak.